Evet, 7'yi 3'e bölelim. Bu sefer klasik bölme işlemi yerine başka bir yöntem kullanacağım. 7'nin içinde kaç tane üçlü grup var? Üçlü grup. Öncelikle 7 tane daire çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bu dairelerin içinde üçlü gruplar yaratacağız. Burada bir tane var. Öyle değil mi? İlk üçlü grubumuz. Bir tane de burada var. Toplam iki tane üçlü grup yaratabildik, yapabildik ve geriye bir tane daire kaldı. Bu daire herhangi bir gruba dahil değil. O halde bu daire kalan olmalı. Yapabileceğim kadar üçlü grup yaptım, iki tane çıktı, sonra geriye kalan daire tek başına bir grup yapmaya, yaratmaya yetmedi. Arttı. Yani kalan oldu. 7 bölü 3 işleminin cevabını şu şekilde verebiliriz. İki tane üçlü grup yaratabildik ama 7, 3'e kalansız olarak bölünemiyor. Geriye bir kalanımız var. Kaldı, arttı ve o da 1. Kısaca 7 bölü 3 işleminin sonucunda bölüm olarak 2, kalan olarak da 1 elde ettik. Sağlamasını da yapalım. 2 kere 3, 6 eder değil mi? 7 değil. Ama kalan 1'i de eklersek 6 artı 1, 7 olur. Bir örnek daha yapalım. 15'i 4'e bölelim. Yine biraz önceki gibi 15 tane daire çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15. Ve şimdi de dörtlü gruplar yaratmaya çalışalım. Dörtlü gruplar yapacağız. Bu birinci grubumuz, birinci dört. Bu ikinci ikinci dördümüz. Bu da üçüncü. 3 üç tane dörtlü grup yaratabildim. 4. dörtlü grubu yaratamıyorum. 4. grup çıkmıyor. dördüncü dörtlü grup çıkmıyor ve elimde 3 tane daire kalıyor. Bu 3 daire yine kalan oluyor. 15/4 bölü 4 işleminin sonucunda bölüm olarak 3, kalan olarak da yine 3 elde ediyoruz. Sağlamasını da yapalım. 4 kere 3, 12 eder, 15'e ulaşamıyoruz ama kalanı, yani 3'ü de eklersek, 12 artı 3, 15'e elde etmiş oluruz. Şimdi bu şekilde düşünerek uzun bir bölme işlemi yapalım. 75'i 4'e bölelim. 7'de 4 kaç kere var? 1, öyle değil mi? Aslında 70'te 40 kaç kere var diye soruyoruz ama daha basit duyulsun, daha basit olsun diye 7'de 4 kaç kere var sorusuna odaklanacağız. 4 kere 1, 4 eder. 7 eksi 4, 3 eder. 5 aşağı indirelim. 35'te 4 kaç kere var? 8 kere 4, 32. 9 kere 4, 36 eder. Bu 35'ten büyük. O halde 8'i alacağız. 8 kere 4, 32 dedik. Ve 35 eksi 32, 3 eder. 3'te 4 olmadığına göre bu kalan oluyor. Yani 75 bölü 4 işleminin sonucunda bölüm olarak 18, kalan olarak da 3 elde etmiş oluyoruz. Bu kadar basit.